Merhaba millet, Ka White Knight kaldığımız yerden devam ediyoruz. Epeydir White Knight'ın videosu çekmiyorduk. E, hatırlarsınız ki White nightın e, Amnesia versiyonunu oynuyorduk. E, bir akıl hastanesinde bir hastayı canlandırıyorduk. Adı David'ti. E, epeydir oynayamıyorduk. Sizler için geri döndüm arkadaşlar. Şu an saat 1 e, <gülüyor> gündüz çekmek daha iyi oluyor sanırım. Neyse, seansa devam ediyoruz. <gülüyor> ee, daha önce de devam. Et. Evet diyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. E artık e, bu arkadaşlar kelimesini e, pek kullanmamaya çalışacağım. İnşallah elimden geldiği sürece arkadaşlar kelimesini minimuma indireceğim. Minimum Ya gündüz oynuyorum çünkü e, biraz korkutucu. Korku oyunları illa korkutucu olacak. Ya en kötü oyun bile saçma sapan yaratık da çıksa, korku oyunu sonuçta ya. E, arkadaşlar en son şunu kullansam mı Mouse BT e, tam tam da çalıyorduk. Uçağı alıyor musun? Ne yapacağım? Yer değiştiği. Sağ kulağım benim ameliyatlı arkadaşlar o yüzden biraz e, daha fazla korkabilirim. Çünkü sağ kulağım az duyuyor. Sağdan gelecekse Birden döndüm takdirde yani bilmiyorum nasıl olacak. Şu an aşırı ses çıkarması gerekiyor. E, benim kulağım duymadığı için e, sol kulak aşırı duyuyor. Neyse. Ne annem ne oluyor ya abim ya buradan gireceğim çaresin kapı kapanacak abi. ben biliyorum ya kapanacak değil mi abim sağdan sağdan al ıı, minimum sesler geliyor korkuyorum Aa. orada bir şey mi var ya kapanma ne olur kapanma kapanma şu bir şey yazıyor. Bir şey değilmiş Allah'tan aydınlık ha. <gülüyor> Kapanmadın değil mi? Şuraya gitsen. Bir tur sürüyorum ya. Anne. Nasıl kapı sıkışmış? Of. Fayanslar kırmışlar Bu koşma vardı değil mi? Var. <gülüyor> lazım olacak da. Şimdi burada bir. Tam var. Buradan sürüklenmiş. Ham korneye basıp durmayın ya. Korkuyorum zaten. Buradan mı geldim ben ya? Buradan geldiysem buraya araştırdım. Burada bir şeyler olmalı. Şu ölü kişinin mı? Yani ne pis kapat bir mekandır bu ya? hem hemşo uyan lan. Hey, ayo uyumaya mı geldi buraya kanları tatil bu kanları takip edelim var az önce bıçak var dedim de nerede bıça Bıçağı bir yerim acaba? Kaç kadar odada toplanmışlar Bu da bir anahtar falan mıdır? Ekmek, elma Böyle bir yerde yemek yememeler İğrenç Kapı açılır mısın? Manet olası kapı Açıl lan! Açıl lan! Açıl lan! Kuru. Açıl oğlum! Açıl lan! Açıl işte be! ben buraya şöyle ne kadar? Bir saat Yürütemiyorum. Bıçaklar buradan yer mi Aa bıçak burada. Bıçak aldım. Orada bir adam var. Buradan geldim zaten. Evet. Buradan geldim. Böyle gittim. Tırsa tırsa da gitmeye devam ediyorum. Şurada bir şeyler var mı? Ben buralara baktım hiçbir şey göremedim ya. Tekmeği açılmıyor zaten. Biri üretti ya. Çok güzeldi. Kalemim var artık. Adam gibi eminim. buradan böyle gideceğim ama ne yapacağız gidip kesin bu yerlerde bir şey var aabi ham bunu açmışsın Çatla müdahale edemeyeceğim ben öyle. Ya kesin bir şeyle müdahale edeceğiz oraya. Bir fikir verin ya Allah aşkına fikir verin ya. Çekmeleri de yok burada. Açayım bakayım içinden bir şey var burada ya. Kulağı attığım zaman sağa kulağım... ...buna geliyor ses... ...duymuyorum. Evet, çok minum ses duyuyorum. Ne zaman yanlış kapıyı mı açmıyca? Lan tek kapıymış zaten. Hiçbir şey bulamadım ya. ondan dakika Boş boş dolaşıyorum abi. Ya ne yapacağım burada ya? Oha lan ne oldu? Yatak fırladı iyi mi? O ne? Oyunun bugına geldik ya hala lan. Yatak mı fırladı? Çekmeciler mekmeciler de dağıldı. Bu anlatıya falan ne plana da Bu Ne oldu ki oraya? ya? dakika. Oyunun bug'ına geldik. Abi oyunun hata şeyine girdik. Yatak şeyi bozdu. Fiziksel motoru bozdu. Arkadaşlar ee, Ben... Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. 10 dakikalık bir video olsun diye bekliyorum. Harbden oyunu bagını bagına düştük ya. Çok fena. Her tarafta duvar görünüyor. Olmayan duvarlar görünüyor. Ya. Amnesiya... Arkadaşlar ben bilmiyorum. Amnesiyayı pek... Kim? Ya Türkçe tamam mı yapmışlar. Yani. Aman ne bileyim abi korku oyunları... Bana göre değil. Cidden bana göre değil. Benim kalbim var. Ameliyat değil. Hastayım. Oyuna başlarken de söylemiştim. Kalbi olanlar izlemesin. Ama <gülüyor> kalbi olanlar oynuyor. Yine en ufak şeyde kalbim sıkışıyor. Cidden. Yani şaka yapmıyorum arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar. Burada videomuzu bitirelim. Umarım beğenirsiniz. 10 dakikalık bir video oldu. Ee, devamını getirir miyim getirmem mi bilmiyorum. İnşallah getiririm. Ya yani, Dua etmeyeyim. <gülüyor> neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ee, Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler.